Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar 2022 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili aslan burçları uzun zamandır özellikle 2021 senesinde ciddi değişim ve dönüşümlerden geçtiniz. Satürn Uranüs karesi ile beraber hayatınızdaki radikal alanlarla alakalı kırılmalar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ise... 2022 senesinde de aslında bu etkiler farklı bir alanda kendini gösterecek gibi gözüküyor. Çünkü ay düğümleri artık akrep ve boğa aksına geçecek. Yani sabit burçların değişimi ve dönüşümü devam etmekte. Bunun yanı sıra tabii Jüpiter'de burç değiştirecek. Bunun çok şanslı etkileri olacak. Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda bu. Tutulmalardan bahsedeceğim sizlere. Amacım burada kısa ve öz bir şekilde şöyle 2022 senesine genel bir bakış atabilmek. Zaten detayları ara ara tutulmalar, yeni ay, dolunay ve aylık haftalık yorumlarda paylaşıyorum. O yüzden burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Evet. Gerek görürsem sonrasında belki yıl başlangıcında tekrar bir video çekerim ay düğümlerine dair de yine ayrıca bir video paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet videoya geçmeden önce kanalımda ilk defa karşılaşan veyahut uzun zamandır takip eden ancak abone olmayı unutmuş veya ihmal etmiş arkadaşlarım abone olurlarsa zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa beni çok mutlu ederler. Aynı zamanda yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra hemen 2022'nin gündemine bakalım siz sevgili aslan burçları için. Evet sevgili aslan burçları öncelikle Jüpiter transitinden bahsedeceğiz. Jüpiter geçtiğimiz sene kova burcundaydı. Sizin haritanızın 7. evinde özellikle ve ikili ilişkiler alanında bir takım şanslar ve fırsatlar sunmuş olabilir. Evlilik potansiyelleri, ortaklık potansiyelleri, bazı anlaşmalar. Bazı sözleşmeler hayatınızda fazlasıyla gündeme gelmiş olabilir. Aynı zamanda Jüpiter'in 7. evde bazı ikilikleri de getirdiğini söyleyebiliriz. Yani birden fazla teklif, birden fazla kişi, birden fazla anlaşma gibi. Burada tabii Jüpiter'in çok şanslı etkisini hissedemedik geçen sene. Çünkü aynı zamanda kova burcunda Satürn bulunmaktaydı. Satürn de bu alanda bir takım engeller ve blokajları da getirdi. Yani evet bir şans sunuyoruz sana ama bunun için çaba göstermelisin, bunun için niyetini ortaya koymalısın gibi e, engellemeler ile de karşımıza çıktı. Burada e, Jüpiter'in aynı zamanda kova burcunda potansiyelini tam olarak gösteremediğini düşünecek olursak aslında Jüpiter'in bu sene balık burcu geçişi bütün burçlar için e, haritalarında sembolize etmiş oldukları alanlarda büyük şans getirecek gibi gözüküyor. 2021 sonu itibariyle Jüpiter artık kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçecek biliyorsunuz Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar kalıyor ve 12 senede bir biz Jüpiter balık transitini yaşıyoruz aslında 12 sene öncesine geri döndüğümüzde benzeri alanlarda değişim yaşayacağımızı söyleyebiliriz bu sene aynı zamanda Jüpiter Neptün kavuşumu da yaşanacak. Yine balık burcunda meydana gelecek bu etkileşimler oldukça önemli. Yani Jüpiter'in etkisini çok bariz bir şekilde hayatımızda hissedeceğimiz bir sene olacağını söyleyebilirim. Öncelikle Jüpiter 7. evinizden çıkıp 8. evinize geçiyor. 8. evin aslında konuları çok kapsamlıdır. Öncelikle ölüm ve dönüşüm evi olarak kabul edilir burada ciddi bir dönüşümden geçeceksiniz ama çok şanslı bir dokunuşla meydana gelecek gibi gözüküyor borçlarınız artabilir ancak bir şekilde kazançlarınız da artacak belki aileden veya eşten gelebilen maddi manevi imkan ve olanaklardan her zamankinden daha fazla istifade etme imkanı yakalayabilirsiniz aynı zamanda büyük projelere büyük yatırımlara karşı da şanslı olacağınız bir süreçte olacaksınız sanki bir yerlerden ekstra kazançlar elde edebilirsiniz gibi de gözüküyor prim promosyon tazminat alacak gibi konularda da şanslı olacağınızı söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 8. ev aynı zamanda gizli konuların biraz daha sakladığımız ve bastırdığımız durumların etkisini gösterir. Dolayısıyla burada aslında kendi gücünüzü keşfetmeye başlayacağınız, kendi potansiyelinizi ortaya çıkaracağınız, kendi gizli silahınızı ve gücünüzü görmeye başlayacağınız bir sene olacağını söyleyebilirim. Bu açıdan baktığımız zaman aslında hayatınızın pozitif yönde dönüşmeye başladığı ve bu dönüşümü sizin hoşgörüyle karşıladığınız bir süreç olacaktır. Bu sene düşündüğünüz operasyon, ameliyat, bıçak altına yatma gibi durumlar varsa çok şanslı olabilirsiniz. Doğru doktoru bulabilirsiniz, doğru operasyonları geçirebilirsiniz, başarılı operasyonlar olabilir. Tabii ki burada detay tarihlere baktığımız zaman Jüpiter'in sert etkiler almadığı tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an sadece genel olarak bakıyoruz yılan. Aynı zamanda biraz daha spiritüel konulara yöneleceğiniz, biraz daha sezgisel konulara yöneleceğiniz ve sezgilerinizin artacağı bir senede olabilir. Sanki derinleşiyorsunuz, biraz daha ruhsal yönünüze ağırlık vermeye başlıyorsunuz ve bir şekilde de insanların sizi desteklediğini görüyorsunuz ve gerçekten arkanızda bir gücün olması sizi bu dönüşüm sürecinde daha çok motive ediyor gibi de gözüküyor. Bunun yanı sıra Nisan 2022'de Jüpiter ve Neptün yine 8. elinize kavuşacak. Burada e, sanki gerçekten bir potansiyel açığa çıkıyor. Veyahut uzun zamandır almayı düşündüğünüz ve borçlandığınız, belki kredinizi kapatmayı düşünüyorsunuz, belki bir borcu kapatmayı düşünüyorsunuz, belki bir yerden bir alacağınız hak edişiniz var ama uzun zamandır e, sürüncemede kalmış bir konu. Bununla alakalı güzel bir gelişme yaşıyorsunuz. Bunun yanı sıra dediğim gibi ruhsal anlamda büyük bir dönüşüm, bunu içsel anlamda yaşayacak olabilirsiniz. Jüpiter ve Neptün de aslında 12. ev temalarını içermektedir. Dolayısıyla sanki artık ben eski ben değilim, kendimdeki gücü keşfettim ve hayatı farklı bir açıdan bakmaya başlayacağım diyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşinizin maddi durumu veya ailenizin maddi durumu yani size dolaylı olarak tesir eden kişilerin hayatındaki gelişmeler de sizi pozitif yönde etkileyebilir gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak heyecanla bekliyoruz e, yorumlarda paylaşırsınız artık o tarihlerde dinlerseniz şayet bu videoyu. Evet e, geldi sıra ay düğümlerine. Geçtiğimiz sene daha doğrusu 2020 Mayıs'tan itibaren ay düğümleri biliyorsunuz ki ikizler ve yay aksındaydı. Bu da aslında sizi destekledi yani kadersel düğümlerin sizi desteklediğini söyleyebiliriz geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca yani bir takım şanslar ve fırsatlar ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz bu sene ise ay düğümleri aks değiştiriyor akrep ve boğa hattına yerleşiyor yani sizin köşe noktalarınıza yerleşiyor olacak dördüncü eviniz aynı zamanda onuncu eviniz burada dördüncü evinizde güney ay düğümünün bulunması 10. evinizde ise kuzey ay düğümünün bulunması aslında sizi zirveye taşıyacak bir yıldan geçeceğinizi göstermekte. Ancak alevi problemler, geçmiş sorunlar ve köklerle alakalı gündemlere çok fazla odaklanırsanız bu sıçramayı çok zorlu dönemişlerden gerçekleştirebilirsiniz gibi de değerlendirebiliriz. Bu sene karşınıza çıkacak kariyer fırsatları, toplumsal statünüzü artıracak olan deneyimlere açık olmalısınız. Alıştığınız ve öğrendiğiniz durumlardan, çevreden, kök inançlardan artık bağımsız bir şekilde kendinize yeni bir rota çizmeye başlamalısınız. Gerçekten kaderde sıçrama e, dönemine geldiğinizi söyleyebilirim. Ama tabii ki güney aydımı bizi her zaman bildiğimiz yola doğru çekmeye gayret gösterecektir. Bu nedenle e, bilmediğimiz yola girmek e, namına biraz daha korkak ve cesaretsiz davranabiliriz. Tabii ki tutulmalarla beraber bizler bir şekilde bu yola doğru e, yönlendirilmeye de başlayacağız açıkçası. Evet, tutulmalardan bahsedeceğim. Aslında ay düğümlerinin detaylarına bu videoda çok fazla girmek istemiyorum. Sadece birkaç cümleyle özetlemeye çalıştım. Bunun için uzun ve kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım tutulmalar bu sene itibariyle hangi alanlarda, hangi derecelerde ve hangi konularda sizi etkiliyor olacak? İlk tutulmamız 30 Nisan tarihinde meydana geliyor. Boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Şimdi güneş tutulmaları yeni ayın güçlendirilmiş formlarıdır. Dolayısıyla burada büyük bir başlangıç, büyük bir atılımı göstermektedir. Bu da 10. evinizde yani haritanızın tepe noktasında meydana geliyor. Gerçekten insanların dikkatini çekeceğiniz, göz önünde olacağınız, kariyer anlamında yükselme fırsatı yakalayacağınız, üstlerinize, patronlarınıza, ebeveynlerinize karşı zafer kazanacağınız bir yenilik sizi bekliyor olacak. Burada karşınıza çıkan fırsat her neyse ailevi sorumluluklar yüzünden ertelememeniz gerekiyor. E, Aksi e, zorla belli bir yola doğru girmeye mecbur kalabilirsiniz. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmaları da dolunayın güçlendirilmiş formları. Dolayısıyla duygusal anlamda biz biraz daha yoran tutulmalardır ay tutulmaları. Tabii ki burada açılarına ve detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Dediğim gibi bu tutulma ise dördüncü evinizde. Duygusal bir bitiş sürecindesiniz. Evinizden, ailenizden, ebeveynlerinizden kendi yuvanız olarak gördüğünüz o imge her neyse o imgeden duygusal bir kopuşu gösteriyor. Belki aile içerisinde bir problem yaşayabilirsiniz. Belki evinizden taşınabilirsiniz. Belki de geçmişten beri tutunduğunuz değer yargılarınız, inançlarınız ee, ve geleneklerinizle alakalı bir farkındalık yaşayabilir ve bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz yani aslında bugüne kadar böyle gittim ama pek de doğru yoldan gitmemişim kendimi geliştirmek namına bir şeyler yapmamışım ee, kendim için bir şeyler yapmamışım hep ailem için veya toplum için bir şeyler yapmışım gibi bir algıya sebebiyet verebilecek olaylar silsilesi başınıza gelebilir ee, bakalım neler olacak ee, bu süreç itibariyle tabi 25 derece akrep burcunda meydana geleceği için her birinizi aynı oranda etkilemeyecektir özellikle dereceleri belirtmeye çalışıyorum Evet Ekim ayına kadar bu tutulmaların etkilerini deneyimlerken Ekim ayında 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulmayla beraber bu aile içerisinde yaşanan hengameli veya duygusal durumun artık bir çözümünü bulup bu bağlamda harekete geçmeye başlıyorsunuz. Sanki kendinize yeni bir düzen inşa ediyorsunuz. O güvenli limandan, konfor alanından çıkıp kendinize yeni bir konfor alanı inşa etmeye başlıyorsunuz. E, çok güçlü bir başlangıçtır. Belki birçoğunuz yeniden evlenecek, taşınacak, yer değiştirecek ailesiyle alakalı önemli bir yeniliğe imza atacak da olabilirim. Evet, yılın son tutulması ise 8 Kasım tarihinde Boğa Burcu'nun 16 derecesinde meydana gelecek olan ay tutulması. Bu tutulmayla da beraber e, bir şeylerin kararını veriyorsunuz artık. Geleceğinizle alakalı önemli bir karar veriyorsunuz. Tamam mı? Devam mı? Bu şekilde devam edebilir miyim? Aslında aynı şekilde devam edemeyeceğinizi fark ettiğiniz, bir şeyler değiştirmenizin gerekli olduğunu fark ettiğiniz bir süreç olabilir. Belki bu sene birçok aslan burcu taşınabilir. Kariyerinde değişimlere sebebiyet verebilecek olaylar yaşayabilir, evlenebilir, boşanabilir. Yani hayatında kritik dönüm noktalarından geçebilir gibi de gözüküyor açıkçası. Eğer işinizi kurmak... Biriyle bir ortaklık kurmak gibi gündemleriniz varsa o 8. ev desteği de aslında size bir ışık yakıyor. Yani düzenli işinizi bırakıp kendi sektörünüze adım atmak adına sermaye bulabilirsiniz. Kredi imkanları bulabilirsiniz de. Böyle bir gündemi olanlar için de ufak bir hatırlatma olsun istedim. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir sene olur sizler için. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız, 2021 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusasörüleceği hesabı veya evrenselkadimbigetgmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneleriniz olsun. Hoşçakalın. <gülüyor>